kişilerin bazı kişilik özellikleri de var. Bu insanlar genelde kuralcı oluyorlar, genelde düzenli oluyorlar, eleştiriye tahammülsüz oluyorlar, mükemmeli istiyorlar ya hep ya da hiç şeklinde düşünüyorlar. Daha farklı düşünmeye pek alışık değiller. İş yaparken bunları delege etmek dediğimiz başkalarına pek fazla yaptırtamıyorlar. Sadece kendileri yapmak istiyorlar çünkü yapılan işi beğenmiyorlar. Ya da başkasına veremiyorlar. Onların nasıl yapacağını bilemiyorlar, emin olamıyorlar. Zaten kendi yaptıkları işte de sürekli erteleme halindeler. Sıralamaya koymakta zorluk çekiyorlar veya yaptığı işin bir türlü iyi olduğuna inanamadıkları için erteleme, öteleme gibi durumlar içine girebiliyorlar. Ee, oldukça katı karakterli kimseler esnemekten yoksun oldukları için bu da ilişkilerini zorlaştıran başka bir noktayı oluşturuyor. Çünkü ilişkiler hepimizin de bildiği gibi belli esnemeleri ister. Yani herkes birbirinin aynı değil, herkes aynı şeyleri düşünmüyor aynı konularda. Bu da bizi ister istemez esnemeye götürüyor. Ama ilişkide esnemeyen bir kişinin kişiler arası sorunlarının da olması kaçınılmaz. Fakat her takıntılı kişide biz bu kişilik özelliklerini görüyor muyuz? Hayır görmüyoruz. Çünkü Takıntı, hastalık boyutuna geldiğinde biz buna obsesif kompulsif bozukluk diyoruz. Bu başka bir şey. Biraz önce anlattığım kişilik özellikleri başka bir şey. Sıklıkla birlikte görülüyor olmakla birlikte her zaman birlikte görülmeleri de gerekmiyor. Peki diyeceksiniz ki evet bende bunlar var ve bunlar benim hayatımı çok bozuyor. Mesela bu erken yaşta başlayan bir hastalık hatta çocukluk döneminde de var. Çocukluk döneminde de ne yapıyor bu insanlar? Çocuklar, 8-9 yaşlarında da başlayabiliyor, ee, biriktirmeler yapıyorlar. Sürekli aynı soruyu söylüyor. Anne, bu böyle değil mi? Evet oğlum. Anne, bunu bunu böyle yapacaksın değil mi? Evet oğlum. Bu dört kere, beş kere hatta onun kafasındaki belli bir sayı olana kadar çizgilerin üzerinde yürümeye devam ediyor. Bir çizgiyi atlarsa bu hemen sorun oluşturuyor kafasında, tekrar dönüp o çizgiye basma ihtiyacı duymaya başlıyor. Ee, dediğim gibi gerekli gereksiz bir sürü şeyi biriktirmeye başlıyor. Biriktiremediğinde huzursuz oluyor. Yine çocukluk döneminde sevdiklerine bir şey olacağı kaygısını çok yoğun olarak yaşıyor. Hatta okuldan sık sık eve gelip anneme babama bir şey oldu bir şeklinde kaygılar yaşayabiliyor.